var? düzenli ders çalışma teknikleri nelerdir? Diyelim ki iş adamısınız. Doğru iletişim kurma, doğru yönetme teknikleri nelerdir? Diyelim ki karı kocasınız. Sizi eşinizle doğru iletişim kurma, uyum sağlama yöntemleri nelerdir? Bunların hepsi var. Sizin kitabınızı okuyup da, ama hani yet bari yani MyLife TV'de de bulabilir mi bu konuları? Mesela evet, öğrenci, öğrenciyle ilgili konuları, boşlukları şeyler bulabilirler mi? Şimdi, bu gibi hizmetlerini? mi? E, TV'de bulabilirler bir, Beyaz TV'de bulabilirler. Business Channel'da. Sizin e, e, Tabii mi? ki Habertürk'te ben bu konuları işledim. TV8'de işledim. Yani hemen hemen ulusal ve uluslararası tüm kanallarda işledim. Bu e, kitabımda yazdığım her konuyu Tüm medya beni davet etti, dergiler, gazeteler, televizyonlar, uluslararası televizyonlar davet ettiler.